Herkese merhaba, e, ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Uzun zamandır video yapamıyorum. Çünkü bir video için e, ve özellikle videoya çizdiğim resimler için bazen bir hafta bazen 10 gün uğraşıyorum. E, sonrasında da Taşlatlasın 15-20 defa yani bunun verdiği hayal kırıklığı son zamanlarda artık kaldıramayacağım kadar ağır bir şeye dönüştü. Yani sen benden beridir video yapamıyorum. Yani ne Rings of Power için yapabildim, ne House of the Dragon için yapabildim. O yüzden Aylardır yani bugünü bekliyordum. Yani sürekli video yapacaktım, bazen bölüm bölüm yapmayı planlıyordum. Olmadı çünkü seyredilmemenin verdiği moral bozukluğu çok ağır bastı. O yüzden e, son bir deneme yapmaya karar verdim bu YouTube maceramda. Bundan sonra resim çizmeyeceğim. Yani sadece filmden, diziden aldığım screenshotlarla video yapacağım. Bu sayede biraz daha hızlı ve biraz daha fazla sayıda video yapmayı umuyorum. Gerçi videoda sadece fragmanı oynatırsan, kesintisiz bir şekilde oynatırsan telif yiyorsun. O yüzden ana sayfa için bir şeyler düşünmem lazım, bakacağız. Bu da olmazsa artık ondan sonra tası toplayıp YouTube macerama son vereceğim. Umarım aksi olur. Zaten çok büyümesini hayal ettiğim bir kanal değildi burası hiçbir zaman. Orta karar kendi yağında kavrulan bir yer olsun ve gerçekten anlatmak istediğim şeyleri anlatabildiğim bir yer olsun. Başka da bir şey istemiyorum. Şimdilik bu kadar diyelim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda umarım görüşürüz. Hoşçakalın.